Ay, en çok sorulan sorulardan futbol oynamak. Yani kadın erkek ayrımı yok rüyada. Unutmayalım lütfen. Eğer rüyada bir takım içerisinde futbol oynuyorsanız, mesela Fenerbahçe'de oynuyorsanız, çok büyük başarılar. Beşiktaş'ta daha büyük başarılar. Galatasaray'da daha büyük. Yani isim ve ünvanlı bir yerde top oynadığınızı görüyorsanız, isminizin mark olacağı, işinizle alakalı hedeflediğiniz her şey. Mesela Futbol biliyorsunuz bir toptur. Dünya yuvarlaktır ve insanlarla mücadele edip zafere erişmektir. Odaklanacağımız noktayı zaferiyle almaktır. Eğer tek başınıza top oynuyorsanız, futbol oynuyorsunuz. tek başınıza bir iş düşünceniz var ama cesaretinizin olmadığı ve bu cesaret de yapsanız bunda zarar edeceğinizi gösterir. Eğer 3-4 kişi futbol oynuyorsanız, 3-4 kişi yapacağınız ortaklı iş size hem parasal anlamda hem de güç anlamında güzel kapıların açacağını gösterir. Mesela rüyada oğlunuzun futbol oynadığınız ya da kızınızın futbol oynadığınız görüyorsanız yaşa 20-25 ise işle alakalı çok önemli bir noktaya gireceği ve gerçekten orada marka ve kalıcı ve emekliliği ile alakalı oluşumları temsil eden. E, futbol oynamak devletle alakalı bir işiniz varsa ve çözemiyorsanız, futbol oynadığınızı görüyorsanız devlet kapılarınızda cezaevine bile girdiyseniz aydınlanıp ferah edeceğinizi gösterir. Ve haksızlıklara mücadele edip tüm haklarınızı alacağınızı uyarır. Ama mesela diyelim ki top oynarken düştüğünüzü görürsem iş hayatındaki kazalara, inandığınız insanlara, güvendiğiniz insanlara Dikkat edip ayağınızı kaydırmasına sebep olacağını gösterin. Mesela annenizin top oynadığını görüyorsanız, e, annenizin ile ilgili devamlı panik atak, mesela Alzheimer olabilir annenizin, dikkat etmeniz gerekir. Eğer babanızın top oynadığını görüyorsanız, onun da genetik yapısıyla alakalı, kalp, damar, prostatla alakalı sıkıntıları, sağlık problemleri olabilir. Abinizin top oynadığını görüyorsanız, eşinden boşanacağı tek başına, ve bu ilişki eşinin tarafından yaşanacak krizleri gösterir efendim. Sevgi ve mutlulukla kalın.